Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Zuhal Topal'la Sofrada programının 84. bölümü 20 Aralık Perşembe günü izleyicilerle haftanın buluştu. Gelin İlk Nur Hanım ve Emine Eroğlu ikilisi bugünün yarışmacılarıydı. 33 yaşındaki gelin İlk Nur Hanım ile kaynanası Emine Hanım iddialıydı. Gelin Hanım 7 yıllık evli. Hırslı olduğunu ifade eden İlk Nur Hanım, İddiasını yemekleriyle ortaya koydu. Kaynanası Emine Hanım ise delim dedik bir karaktere sahip. İlk Nur Hanım'dan daha da idealıydı. Yemekler yapıldı, masa kuruldu ve kaynanalar geldi. İlk Nur Hanım'ın yemekleri yine eleştirilere sebep oldu. Özellikle ana yemek olan Evrek buğulama beğeni topladı. Tahinli kabak tatlısı da tüm kaynanalardan iyi dönüş aldı. Ancak puanlamaya geçildiğinde Zuhal Topal'ın kaynanağlara eleştirileri vardı. Tünay Hanım 2 puan verdi. Müdaher Hanım 4 puan verdi. Meryem Hanım 3 puan verdi. Nazende Hanım da 3 puan verdi. Zuhal Topal bu puanları bir hayli düşük bulduğunu belirtti ve Zuhal Hanım'ın puanı 8 oldu. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.